Selam arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ü sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili 12 burç arkadaşım koç burcundan alıyorum balık burcuna kadar tüm burçlara selam olsun beni izleyen herkese selamlar olsun sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sizler için yeni yılda hangi burçlar daha şanslı ama maddi alanda ama manevi alanda hangi burçlarımız daha şanslı Sevgili arkadaşlarım toplu video yapıyorum. 12 burç arkadaşımın şöyle şans durumlarına bakacağım. Tabii kartlarımı karıştırırken sevgili arkadaşlar sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Linkler zaten videolarımın altında mevcut bulunacaktır. Ben orada sadece çay bakmayacağım. Sürpriz açılım da karşınızda olacağım sevgili arkadaşlar. Yeni yılda şu an değil biraz abone yükseltmem lazım. Sürpriz YouTube'da ilk olacak olan bir falla sizin karşınızda olacağım sevgili 12 burç arkadaşım. Şimdi açılıma dönebilirim. Yeni yılda kimler şanslı? Hangi burç daha şanslı? Bakalım mı sevgili arkadaşlarım? Koç burcu arkadaşımdan başlıyorum şöyle üç kartlı, üç kartlı. Tabii kötü kartla bırakmam ben. Ben kötü kartla bırakmam sevgili arkadaşlarım. İyi kart gelene kadar açılıma devam. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarım derken işte buyurun kötü kart geli verdi ben orada bırakmam tamamdır adil yoldan başarı olsun sevgili koç burcu arkadaşlarımız için yeni yılda ne kadar şanslısınız sevgili arkadaşlarım ama maddi alanda ama manevi alanda gördüğünüz gibi etki altındasınız etki altında olma devamlı sizlerde bir devamlılık var görüyorsunuz. Bir sürpriz durumu var ama. Merak etmeyin. Şimdi binlerce, milyonlarca Koç burcu arkadaşıma bakıyorum. Bütün Koç burcu arkadaşımın kaderi bir değil. Buradaki arkadaşım etki altında. Etkisi geçmişten geleceğe hala devam etmekte. Fakat burada da bir sürpriz durumu var sevgili arkadaşlarım. Bazı Koç burcu arkadaşlarımıza bakın maddi alanda sürprizler gelebilir. Şans gelebilir. Bazı arkadaşlarımız aşk hayatında burada bir Küçük çaplı bir sıkıntı duyabilir. Bundan dolayı bazı koç burcu arkadaşım bu sıkıntıya arkasını dönebilir. Bazıları ise bu sıkıntıyı atmak için risk alabilir sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi koç burcu arkadaşlarımızın 3 parçadan birinde şans görülüyor. Maddi alanda şansınız var sevgili koç burçları. Şimdi bakalım maddi alanda derken piyangoda ne kadar şanslısınız? Sevgili arkadaşlarım işte bu değişimler geldi, sürprizler geldi. Bakın, maddiyat sizi nasıl da tutuyor sevgili Koç burçları. Hadi iyisiniz. İletişimler var, akım var maddi alanda bakın. Ben sizler için yeni yılda yeni yıl akşamı şansınız var mı? Kartını görün. Değişimler, sürprizler demektir. Maddiyat sizden yana sizin elinizden tutacak koç burcu arkadaşım. Bence piyangoyu siz kaçırmayın. Şansınız var. Bu sürpriz bu sürpriz olabilir. Hadi bakalım güzel insanlar ne diyormuş? Meleğim buradaki arkadaşım için kalp sıkıntısı olan arkadaşım için geçmiş şifası diyor. Lütfen güzel günlere ermek için geçmişi unut geçmişi unut geçmiş şifası geçmişinle barış onu şifalandır şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinden geliyormuş sevgili koç burcu ama şansın var hadi bakalım sevgili koç burçları maddiyat elinizden tutacak sizin şansınız var sürprizler geliyor yalnız geçmişteki kırgınlıklar geçmiş üzüntülerini lütfen bir kenara bırakın yenilenin yeni yıla girerken Kabuk değiştirin. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarımızın bakımını yaptık. Şimdi boğa arkadaşlarımız için şanslı yere doğru gidebilirsiniz. Sıkıntılar bitmemiş. Sevgili koç burçları koç derken koçtan boğaya geçtim. Boğa arkadaşlarım kaderi değiştirebilirler. Bir anda bakın bir anda hata geçeceksiniz. Sevgili boğa arkadaşlarım kader değişimi. Dünya kadar mutluluk istiyorsunuz şansa doğru gideceksinizler bu kartımız. Risk de alabilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmek için çünkü burada atak durumu var sevgili boğalar. Hadi bakalım. Sıkıntınız ama maddi, ama manevi her neyse bir anda zekayı çalıştırıp hani deriz ya saksıyı çalıştır. Zekayı çalıştırıp artık yeter. Ben bu bandajdan kurtulmalıyım. Beni kısıtlayan, beni tutuklayan benim mutluluğuma engel olan, şansıma engel olan her neyse ben bundan kurtulmak istiyorum. Artık şansları kendime çekmek istiyorum. Şanslı olmak istiyorum diyerek bakın tez canlı bir şekilde benim sevgili boğa arkadaşlarım yeni yıl evresinde atağa geçecekler. Belli ki bir şeyleri kendinize çekeceksiniz. Bu durum ortada sevgili bu arkadaşlarım güzel canlılık geliyor sizlere. En azından sorunları çözmek için kafa çalıştıracaksınız. Şimdi piyango'da ne kadar şansınız var? Piyango akşamında, yılbaşı akşamında işte bu, işte bu hak ettiğiniz gelecek diyor. Zafer gelecek diyor. Küçük ya da büyük bir parça sizlere gelecek diyor sevgili bu arkadaşlarım için. Sürprizler geliyor. Lütfen lütfen piyango almaya devam edin piyango alın sevgili arkadaşlarım sürprizler var bazı boğa arkadaşlarıma 2 geliyorsa bazılarına 3 gelecek demektir sürprizler gelecek zafere doğru gideceksiniz diyor kader değişecek diyor şans gelecek diyor sevgili boğa arkadaşlarım için çok güzel geldi kartlarınız bu kartımız sürprizden söz eder sevgili boğa arkadaşlar evet bunun için artık rahat ol doğaya dön diyor meleğim doğaya artık şans geliyor kaderini değiştireceksin doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız gücünü ve aradığın tüm cevapları şu anda dışarıda güneş var tabi sizlerin olduğu yerde ne var bilemem yağmur da olsa açın şemsiyenizi şöyle bir derin nefes alın bir doğaya atın kendinizi sevgili boğalar belli ki bu size çok iyi gelecek bu size sürprizler çekecek kaderiniz değişecek daha ne olsun hadi bakalım sevgili boğa arkadaşlarım şans var sizde lütfen lütfen biletleri kaçırmayın zaten yılda bir kez olan şey madem kaderi değiştirmek istiyorsanız hiç durmayın derim sevgili güçlü bu arkadaşlarıma Evet şimdi bu arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık sıra geldi ikizler arkadaşlarımıza bakayım ikizler arkadaşlarımız yeni yılda ne kadar şanslılar ardından da piyango açılımı sevgili ikizler derken onlar Tabii ki kendilerini talihsiz şanssız bahtsız diyorlar kendileri için tabi ki böyle bir şey var mı yok kartımız şanslı yere doğru gideceksiniz der. sevgili ikizler arkadaşlarım için Buyurun bakın burada sevgili ikizler arkadaşlarım ben talihsizim ben bahtsızım benim şansım yok gibi bir vaziyette bakın şu an bu sizsiniz sevgili ikizler devrilmiş kupa var mı yok e bir tane de ilahi adalet size kupa uzatıyor ama siz onu görmüyorsunuz Kalkın oradan şansınız var güzel kardeşlerim kalkın çizginizi belirleyin misyonunuzu belirleyin yolunuzu çizin bakın araba geldi yolunu çizeceksin ki yolundan taşmadan dışarıya çıkmadan o çizgide ilerlediğin takdirde bu kart zaferden söz eder sonucun zaferle biteceğinden söz eder ondan sonrasında da bakın burada sevgili ikizler arkadaşlarımı lüks bekliyor murat bekliyor sevgili arkadaşlarım sizi mutsuz eden sizi sıkıntıya sokan üzülmenize sebebiyet veren her neyse onlar arkanızı döndünüz sizin olana da el uzattınız demektir sevgili ikizler arkadaşlarım lüks geliyor hadi bakalım zafer geliyor kalkın kaldırın kendinizi ağacın altından öyle eli kolu bağlı durmayın lütfen daha sonra da şanslı yere doğru gideceksiniz diyor kartımız sevgili ikizler arkadaşlarım için tamamdır tamam sizleri de bir şekilde yeni yılda zafer bekliyor sevgili arkadaşlarım nasıl bekliyor sabırla bekliyor şimdi piyango olarak sizlere ben kart çekeyim ne kadar şansınız var yılbaşı akşamı işte bu işte bu fırsatlar geliyor diyor kaçırma bazı arkadaşlarımıza amortiler çıkabilir bazılarına küçük çaplı çıkabilir bazılarınıza büyük çaplılar çıkabilir. Çünkü herkesin kaderi bir değil mutlu bir gelecek seni bekliyor bu fırsattır senin için sakın bunu kaçırma bak sana diyor iki tane el uzanıyor evrenden bunu kaçırma ikizler diyor muazzam geldi arkadaşlar bu bir fırsat lütfen kaçırmayın biletlerinizi alın küçük ya da büyük sizlere bir şeylerin çıkacağının habercisidir mutlu gelecekten söz eder daha ne olsun hadi bakalım ışığa git diyor öyle durma ışığına git sevgili ikizler karanlığı bırak evet bakın burada mutsuzsunuz karanlığı bırak düşüncelerinle konuşmalarınla ışığı yarat kabusu değil güzellikler gelecek lütfen onları biraz da biz görelim biz çekelim kendimize bu sizin için iyi bir fırsat lütfen piyango alın diyorum sevgili arkadaşlar ben tekelle çalışmıyorum kesinlikle hiçbir tekele de bağlı değilim onların reklamını da yapmıyorum bakayım benim 12 burç arkadaşım ne kadar şanslı sadece sizlere bunları bildirmek istiyorum sevgili arkadaşlarım yoksa benim tekelle falan hiçbir bağlantım yoktur piyango alın derken de başka çare yok ki yani yeni yıl akşamı yılda bir kez olan bir şey bu varsa şansınız şansınızı elbette deneyeceksiniz Güzel kardeşlerim şimdi ikizler arkadaşlarımızı tamamladık sıra geldi narin yengeçlerimize bakalım onlar yeni yılda ne kadar şanslılar bir şeyleri askıya alacaklar denge kurmaya çalışıp sonra da yoğun duygular hissedecekler niçin şanslı yere gitmek için sıkıntıları atmak için bakın burada iki tane denge geldi Belli ki sıkıntıları var maddi ya da manevi sevgili yengeç arkadaşlarımın şöyle sizin görebileceğiniz açıya bırakayım Bayağı bir sıkıntılar var denge kurmaya çalışıyorlar tamam siz dengeyi kurun sevgili yengeç arkadaşlarım bir şeyleri daha askıya alın zaten bir şeyin üstüne hızlı bir şekilde gitmemek lazım yavaş yavaş sindire sindire ev mi istiyorsun araç mı istiyorsun aşk mı istiyorsun Yavaş yavaş, hayırlısıyla, sindire sindire, bakın burada bir şeyleri askıya alacaksınız. Bir şeyler aydınlanmış. Sadece bir tanesi aydınlanmamış. Ben her zaman söylerim. Dört dörtlük yaşantı yok. Belki de bunu hiç aydınlatamayabiliriz. Dört dörtlük yaşantı yok. Üç kılıçın pası gitmiş, bir tanesi paslı kalmış. Ee, olsun o kadar sevgili yengeç arkadaşlarım. Ardından ise bakın, burada yoğun duygular hissedeceksiniz. İsteklerinize karşı hayalinize karşı şansı kendinize çekmeye çalışacaksınız zaten bu kartımızda denge kartı olarak bu kart bu kart bizlere işin sonunda şanslı yere gideceğinizden söz eder çünkü güneş dağların ardından kendini gösterdi sevgili yengeç arkadaşlarım bazı şeyleri değiştirmek için risk de alabilirler yoğun duygularla çünkü istek var istiyor artık tamam bitsin bir şeyler bitsin bana gelsin diyor aynen ben de katılıyorum sevgili arkadaşlarım elinizden geliyorsa bir şeyleri tabii ki de değiştirin beklemekle de çok fazla olmuyor bekleyen beklese ben de beklerim zaman zaman ama ardından da sürprizler gelecek demektir bazen harekete geçmek lazım evet sürprizler geliyor sevgili yengeç arkadaşlarım şimdi yeni yıl akşamı piyangoda ne kadar şansınız var İşte bu bu akşamı sevgili arkadaşlarım bayağı bir bu akşam böyle bir sürprizlerden gidiyoruz sürpriz sürpriz sürpriz işte bu maddiyatı görüyor musunuz kartımız sürprizden söz eder bu diyor bu piyango piyango akşamı yeni yıl akşamı yengeç için bir fırsattır aman yengeç tabi binlerce milyonlarca yengece bakıyorum ben şu anda bütün yengeçlerin kaderi bir değil Birinize az çıkar, birinize hiç çıkmayabilir. Bazılarımıza küçük ikramiyeler çıkar, bazı arkadaşlarımıza büyük çaplası gelir. Bu bir fırsattır diyor sevgili arkadaşlarım şansınız var. Sevgili narin yengeçlerim hiç durmayın derim işte bu. Bu sizin için bir değişimdir diyor meleğim. Değişimi kucakla diyor narin yengeçlere. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış. Sevgili yengeç arkadaşım lütfen fırsat bu fırsat. Evet iyi bir fırsatmış sizler için. Yeni yıl piyangoları şanslar sevgili. Yengeç arkadaşlarımızın da şansı var. Sürprizler onları bekliyor. Evet yengeç arkadaşlarımızı tamamladık. Şimdi sıra geldi güçlü aslanlara. Tatlı aslanlarımıza güçlü karakter onlar. Şöyle efendim usulen bir karıştıralım. tabii ki aynı yerde bırakmak istemiyorum evet hmm. sevgili aslan arkadaşlarımızın korkuları var acaba ben yeni yılda şanslı olabilir miyim acaba benim şansım olur mu ben şu an burada aşk açılımı yapmıyorum tamamen genel şans açılımı yapıyorum sevgili aslan arkadaşlarım destenin altındaki kart mükemmel geldi evren tarafından korunuyorsunuz artı gizem var diyor aslan diyor bakın bu kartımız azize ben şu an aşk açılımı yapmıyorum aşk açılımlarında kötüdür azize ama buradaki açılımda kötü değil sevgili arkadaşlarım korkmayın ben 2020 yılında şanslı olur muyum acaba benim şansım olur mu cazibe altındasın aşk mı istiyorsun ev mi istiyorsun araç mı istiyorsun ne istiyorsun sevgili güçlü aslan ne istiyorsan onun etkisi altındasın fakat azize diyor ki benim bir yanım diyor karanlıktır bir yanım karanlık ben evren bağlantılıyım aslan korkmana gerek yok birazcık sabret ben şu anda sana açık vermiyorum diyor gizemim var evren beni susturuyor diyor anlatabildim mi sevgili aslan arkadaşım evren beni susturuyor sen susacaksın her şeyi aslana belli etmeyeceksin onu sürprizler bekliyor Gerçek ciddi söylüyorum sevgili aslan arkadaşlarım ve bütün arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Bazen evren bir şeyi aydınlatır, rüyalarda bize haber verir. Bir yerde de bir şeyleri gizler. Öyle kullarına her şeyi söylemez. Bazı şeyleri bizlere sürpriz yapar. Evren tarafından gizem var diyor. Senin korkmana gerek yok. Sen kızma, öfkelenme, isyan etme. İstediğinin peşinden koş. Biz sana şu an burada haber vermiyoruz. Ama destenin altını gör, durumu çak diyor. Kim söylüyor? Azize söylüyor. Bak evren sana ne uzatıyor? Bunu insan uzatmıyor sevgili aslanlar. Bakın burada ilahi el var. Azize diyor ki daha sonrasında bak sana evren ne uzatacak. Şöyle hayırlısıyla 2020 yılına girdiğimizde göreceksin neler hayatına gelecek diyor. Sevgili aslan arkadaşlarım ama sinirlenme diyor sen yine de istediğini istemeye çalış korku yok sen yeter ki inançlı ol ardından ebedi doyum mutluluk sana gelecekmiş şans olarak sevgili güçlü aslan arkadaşım aslanlarımı severim ben onları çok severim onlar bambaşkadır değil mi aslanlarım benim şimdi yeni yıl akşamında sevgili arkadaşlarım hmm, doyum geliyor lüks geliyor iyi niyet geliyor aslanlar Bakayım sizlerin piyangoda ne kadar şansınız var. Şöyle tek bir kartla bakıyorum canlar. Aman Allah'ım. Bu da neyin nesi? Tabi yıkılan kule sizi korkutmasın. Yıkılan kule yenilikten söz eder. Yenilenmekten söz eder sevgili arkadaşlarım. Görüyorsunuz oradaki kule eskiydi. O kule yıkıldı. Yerine canlılık geliyor. Kartımız canlılıktan söz eder sevgili arkadaşlarım. Belli ki çok büyük hani çok büyük burada yılbaşı akşamı piyangoda çok büyük şansınız olmasa da size bir şeylerin geleceğini korkuları atlatacağınızı haber veriyor bir yenilenme durumu gelecek diyor canlanacaksın yenilik gelecek canlılık gelecek enerji gelecek diyor sevgili aslan arkadaşlarım için hiç merak etmeyin yenileneceksiniz korkular gidiyor evren hem açmış bir şeylerini sizler için hem de gizli tutuyor gizemde bırakıyor Sevgili aslanlar biraz merakta kalmak lazım. Işık işçisi diyor sizler için meleğim. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Sen ışık işçisisin. Sen aydınlatacaksın. Önce kendini, sonra çevreni. Sevgili aslanlar, sizler güçlü insanlarsınız. Sizlere de sürprizler gelecek. Hiç sıkıntı etmeyin. Destenin altını gördünüz. Sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili aslan arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık. Güçlü aslanlarımızın ardından kim geliyormuş? Başak arkadaşlar geliyor. Bakalım başak arkadaşlarım yeni yılda ne kadar şanslılar? Onları neler bekliyor? Şöyle bir bakalım. Üç kartlık bir şekilde. Hmm. Yoğun duygular var. Sevgili başak arkadaşlarım da kurtuluş istiyorlar. Ve hmm. belli ki sevgili Başak arkadaşlarımın özellikle de aşk hayatında sıkıntı sorunları var belli ki buyurun bir üzüntü bir kalpte 3 kılıç veya üç bıçak diyelim bundan dolayı keskinler biraz sert konuşmalar yapılmış geçmişe dair ben şu an önümüzdeki günlere aylara yıllara bakıyorum sevgili arkadaşlarım Gördüğünüz gibi biraz duygularının sertliğinden dolayı, bu üzüntülerden dolayı kurtuluş yaşamak istiyor. Kurtuluş yaşayamamış geçmişe dair. Bundan dolayı biraz öfke durumları var. Ya çok seviyor ya hiç sevmiyor. Böyle bir şeyden söz eder kartımız. Sevgili Başak arkadaşlarım, hayalleriniz aşkı ya da gayrimenkul. Ev, araç, ne istiyorsanız sevgili Başak arkadaşlarım, belli ki sizin... Yeni yılda gelir düzeyinizde biraz bir kıtlık durumu var. Bu kıtlık durumunu aşırıya kaçırabilirsiniz. Bakın burada meyve veren dal kısa gider dal yani gereksiz dal çok uzun. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım? Böyle isteklerinizi elde edebilmek için, hayalinize kavuşabilmek için, şansları kendinize çekebilmek için biraz bazı başka arkadaşlarım ipin ucunu kaçırabilirler. Tam doğuşa doğru gidiyorum ben mutlu aşkı buldum, mutlu evimi, yuvamı buldum derken burada bir üzüntü, küçük çaplı bir şok onları bekleyebilir sevgili Başak arkadaşlarım. Bakın burada da denge kaybı. Hemen ardından da dengemi kaybediyorum diyor. Belli ki kendimizi çok fazla isteklerimize vermeyeceğiz. Bir şeyler hadi deyince olmuyor sevgili Başak arkadaşlarım. Şeytan bazen ayağımıza takılabilir. Dünya hali. Tam merdivenlerden çıkıyorum derken ayağımı takıyorum. Hop aşağıda buluyorum kendimi. Bu hayat böyle bir şey. Üç aşağı beş yukarı. Bugün olmazsa yarın. Ama bu demek değildir ki. Bütün 2020 sizler için böyle geçecek. Hayır efendim böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok sevgili Başaklarım. Biraz korku var. Biraz korku var. Böyle bir kaybetme korkuları. Bir gizem durumları. Acaba diyor benim sevgili Başak arkadaşım. Bir şeyi istiyor veya elindekine kaybetme korkusu veya alamadığı şey her neyse onu kaybetme korkusu var. Bundan dolayı da bir gizem durumu var. Sevgili Başak arkadaşım burada da bırakamıyorum. Bırakmak da istemiyorum. Kendini birazcık böyle kadersiz, talihsiz hissedebilir. Sevgili Başak arkadaşım görüyorsunuz değil mi? Ben kadersizim diyor. Oysa ki böyle bir şey yok sevgili Başak, bereketli Başak. Şöyle bir bakın kupalarda devrilme var mı yok e bir tane de ilahi güç uzatıyor ama ne zaman uzatıyor şu sürecin sonunda görüyorsunuz destek alacaksınız bir şekilde destekler göreceksiniz ama maddi alanda ama manevi alanda bize kartlarımız her zaman bir şeyler göstermeye çalışa sevgili arkadaşlarım kartların anlamlarından çok görseline dikkat etmek lazım şimdi Destekten söz eder. Manevi destekten söz eder. Maddi destekten söz eder bu kartımız. Tamam sizler destek göreceksiniz sevgili başaklar. Amma ve lakin dört dörtlük yaşantı yok. Siz bu destekleri görürken görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşım? Kertenkeleyi. Şimdi akıl var mantık var. Şu görüntünün içinde bu kertenkelenin işine soruyorum. Ben size soruyorum şimdi. Buyurun kertenkeleye bakın. Değil mi? Yani... Mutlaka bir yerden küçük de olsa sorunlar çıkıyor. Ne kadar tahtınızda da olsanız, sevdiğinize de sarılsanız, kral gibi de olsanız, maddiyatınız zenginlik de olsa, hayatınız ne olursa olsun, cennet içinde de olsanız buyurun cenaze namazına. Bu kart bize çok şeyleri anlatıyor sevgili arkadaşlarım. Belli ki böyle olmaya hiç gerek yok. Ne kadar dört dörtlük yaşantının içinde de olsak, Hepimiz için geçerli. Benim için de. Belli ki küçük de olsa sıkıntılar, düşmanlar, engeller yolumuzu kesecek. Bakın ayağınıza doğru geliyor. Değil mi? Ama onu geçelim şöyle bir kenara. Sahipleneceksiniz, destek göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok sevgili başaklar. Biraz da... Görüntülere dikkat etmek lazım. Biraz sorumluluğumuz artabilir. Önümüzü göremeyebiliriz. Hepimiz için aynı. Burada bırakmak istemiyorum. Bakın yenileneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Yenileneceksiniz işte bu. Artık bir şeylerin değişmesi lazım. Başarı yapmam lazım. Kader değişecek. Bitti diyor sevgili Başak arkadaşım. Ve sizlere çok kart açtım. Yeni yılda piyangoda ne kadar şansı var sevgili Başak arkadaşlarımın o akşam için yeni yıl akşamında işte bu geldi sürprizler para işlerinde başarı parayı kendine çekmek demektir para haberleri sürprizler demektir bu güzelliğin ardından benim sevgili Başak arkadaşım neden kaderi değiştirmesin işte bu kader değişti sevgili Başaklar çok güzel geldi zorladım ama güzel geldi sizde de şans var şunları diyor bunları kafana takma zamana bırak diyor sevgili başak arkadaşım için melek söylüyor bunu sürprizler başarı gelecek diyor piyangoda şansınız var sevgili arkadaşlarım kaçırmayın bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver her şey yoluna girecek başak diyor melekler söylüyor bunu sevgili başak arkadaşlarım daha ne olsun evet başak arkadaşlarım güzel bir yere doğru gidecekler illaki biraz böyle bir sıkıntı çekmemiz lazım hepimiz için aynı şey geçerli sevgili arkadaşlarım sıkıntı çekmeden üzüntü çekmeden maalesef rahata erme durumumuz söz konusu değil illaki bir şeyler yolumuza çıkacak ki ondan sonra gelecek sürprizler sevgili başak arkadaşlarımızın da Açılımını tamamladık. Başaktan sonra terazi geliyormuş. Efendim listeme bakıyorum. Maalesef karıştırmayayım diye. Terazi arkadaşlarımız için. Bakayım yeni yılda ne kadar şanslılar. Hmm. Onlar da arayış içindeler. Ama destenin altı çok güzel geldi. Buyurun. Demek oluyor ki yenilenmeymiş değil mi sevgili teraziler. Korkmamak lazım. Ben bazen çok severim yıkılan kuleyi. Yıkılan kule korkutmasın. Eski evin yıkılışı yeni binanın yapılışı demektir bunu böyle düşüneceğiz sevgili arkadaşlarım bazen kötü tarafı vardır bakın sevgili terazilerin hayali istekleri her neyse şans durumunuz her neyse sevgili arkadaşlarım arayış içindeler içten içe içsel olarak ev mi istiyor araba mı istiyor ne istiyor mutlu bir yuva mı istiyor aşk mı istiyor benim sevgili güzel kalpli terazim ne istiyorsa aman Allah'ım arıyor arayış içerisinde Bırakacaksın bak burada bir patlama var bunu bırakıyorsun yani umutsuzluğu bırakacaksın sevgili terazi yeni yılda umutsuzluğu yıkacaksın gördün mü burada bir çaresizlik bir arayış bir sessizlik durumun var yıkıyorsun bunu yıktıktan sonra bazı terazi arkadaşlarım e, ne yapalım bir anda ben muradıma eremedim bir anda şansı kendime çekemedim diyerek burada kabullenmeye geçiyor kabullenmekten de söz eder kader çarkımız. Kabullendin mi? Çünkü yıktın artık olumsuz düşünceleri yıktın. Yıktıktan sonra burada kabule geçiyorsun. Kabule geçmen ise seni daha güzel yere getirecek güzel kardeşim. İhtişam, lüks, iyi niyet, gurur demektir. Ah, ah, ah çok güzel yere doğru getirecek. Demek oluyor ki zorla aramayacağız. Zorla bir şeyi kendimize çekmeye çalışmayacağız. Her şey evrenin elinde. Anlımıza ne yazıldıysa bunu kabul edersek evren istediğinden fazlasını sana vereceğim. Hiç merak etme terazi diyor. Anlatabildim mi sevgili arkadaşlarım? Hem kabulleniyorsun hem de şanslı yere doğru gideceksin. Bu yenilenmenin ardından. Buyurun lüks gelecek sizlere de yeni yıl içinde. Çok güzel geldi gerçekten çok güzel geldi sevgili terazi arkadaşlarım. Şimdi bakayım yeni yıl akşamı o bir akşamda piyangoda biliyorsunuz yılda bir kez olan bir şey bu sevgili teraziler şansınız var mı veya ne kadar şanslısınız şöyle tek kartla bütün burçlarıma bakıyorum size de hmm. bunun için diyor biraz mücadele vermen lazım sıkıntı burada sıkıntı geldi sevgili terazi arkadaşlarım ama merak etme diyor kendini diyor farklı şeylerle ispatlayabilirsin ben yine de burada bırakmayacağım bu demek değildir ki bütün terazi arkadaşlarım, a piyango'da şanssız böyle bir şey yok. Herkesin kaderi bir değil. İşte bu. Kader değişti, gitti. Kader değişti, parayı çektin kendine. Parayla alakalı haberler demektir. Sürprizler demektir. Parayı görüyorsunuz, değil mi? Kader değişiyor, kendine çekiyorsun. Yani şöyle bir şey. Bazı terazi arkadaşlarım tam yeni yıla doğru yolculuğa çıkabilir. Farklı bir şehirde, farklı bir ülkede yeni yıla gireceğim der. Bu gittiği yerler, sevgili terazi arkadaşım gittiği yerden bilet alır, piyangoyu oradan alır. Bu doğunun kaderini değiştirecek parayı kendine çekecek demektir. Sevgili terazi arkadaşlarım, hadi bakalım yüzde elli. Sizler de şanslı çıktınız. Ne yapalım kader her şeyin hayırlısı ama 2020 yılı sizlere iyi gelecek hiç merak etmeyin ardından da melek diyor ki güç sende diyor daha ne olsun güç sendeymiş terazi gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına durdu güzellikler gelecekmiş sana doğru terazi arkadaşlarım çok güzel Evet bir şekilde kader değişecek sevgili arkadaşlar. Şimdi terazi arkadaşlarımızın açılımını tamamladık. Sıradaki kim varmış? Akrep arkadaşlar varmış. Evet, onlar da gizemde. Bazı şeyler gizemde sevgili arkadaşlarımızın. Hım. Şimdi 2020 yılında yeni yılda sevgili akrep arkadaşlarımızın ne kadar şansı var ne kadar şanslılar onlara bakıyoruz şu anda sevgili arkadaşlarım. Azize diyor ki bir şeyler diyor gizemde bir şeyleri aydınlattık evrene bağlıyım ben diyor. Azize ben evren bağlantılıyım benim elimde olan bir şey değil bu bir yanım beyaz diğer yanım siyah ben size gelecekten diyor azize yüzde yüz ya akrep şunu yaşayacak akrep şöyle zengin olacak böyle mutlu olacak diyemem ancak bu kadarını gösterebiliyorum burasını da diyor kısıtlamak durumundayım çünkü evren böyle istiyor ama merak etme bir yanımda ailedir benim diyor azize annesi babası ailesi aile büyükleri tarafından akrep diyor destekleniyor evren de destekliyor seviliyor bakın diyor ona diyor ama kupalar uzanıyor ama buketler uzanıyor ama bir alo deniliyor bundan dolayı sadece diyor biraz maddiyatta hafif çaplı bir sıkıntı duyma durumları olabilir yeni yıl içerisinde akrepler için diyor ama bu geçicidir kalıcı değil diyor destemin altını görüyorsunuz ardından diyor burası da aydınlandığında bolluk bereket verim gelecek kadersel güzellikler gelecek akrebin hayatına sadece küçük bir miktar sabretmesi lazım o sabrın ardından en sevdiğim kart imparator içi buyurun kadersel aşktan kadersel zenginlikten kadersel yaşamdan bize söz eder bolluk bereket verimden bize söz eder sevgili akrepler mu muazzam geldi ama yani gerçekten çok güzel geldi ardından küçük çaplı bakın burada bir sıkıntı durumunuz var o da maddi alanda. Maddi alanda hiç sıkıntı etmeyin. Güzellik üstüne ihtişam lüks zenginlik buyurun iyi niyet gurur geldi. Şimdi sevgili akreplerin yeni yıl akşamı o bir akşamda piyangoda şansı var mı? Şöyle bir bakalım. Hmm, arayış için neler? Arayış acaba nereden bilet alsam? oturduğum yerden mi alsam, biraz daha uzağa mı gitsem buyurun arıyor niçin sürprizi kendine çekmek için ah benim sevgili akrep arkadaşım ne kadar güzel harika hani bulunduğunuz semtten başka bir semte gidiyorsun değişiklik olsun diye buyurun bir şeyleri kendine çekmeye çalışacaksın yap da yap ardından bakın burada maddiyat görüyor musunuz ayaklarının altında el kafanın üstü işte bu akrep paraya boğuluyor aman Allah'ım şansınız var ama nasıl var ararsan var diyor ara aman Allah'ım çevrene git diyor uzaklara git biraz gidebildiğin kadar git mümkün olduğunca değişik değişik biletleri ara sürprizi kendine çek diyor kim söylüyor açılımım söylüyor sevgili akrep arkadaşım için bir semtten diğer semte hani gidebilme şansınız varsa bir şehirden başka bir şehre gidebildiğin kadar git sürprizleri kendine çek parayı çek kendine diyor var şansınız var ararsan şansın varmış sevgili akrab arkadaşım güzel size de çok güzel çıktı ardından diyor fakirlikten veya maddi sıkıntılardan kurtulacakmışsın daha sonra geldi hafifleme diyor hafifle işte artık tamam hafifle artık başarılı oldun hafifle yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecekmiş akrepler hadi bakalım çok güzel sizin de şansınız var yalnız sizin şansınız biraz böyle semt semt aramanız lazımmış canlar değişik biletler almaya gideceksiniz bunu yaparsan çekersin diyor bu da ilginç bakın sadece bulunduğunuz yerdeki bayiden değil başka bir semte gidin gidebiliyorsanız başka şehre gidin değişik biletleri diyor alırsa şansı diyor kendine çekecek diyor açılımı ilginç güzel hmm. evet sevgili akrab arkadaşlarım sizi de tamamladık açılımlarınızı şimdi kim varmış sırada yay arkadaşlarımız ateşlerden yaylar yeni yılda ne kadar şanslısınız şöyle bir bakalım efendim 3 kartlık 3 kartlık veriyorum evet bir anda sevgili yay arkadaşım işte bu dedi. Evet sevgili yaylar yeni yılda ne kadar şanslısınız. Çizgiyi çizmişiz. Bir şey çizdik değil mi? Bir yol çizdik. Bir hedef belirledik. Artık bu hedefiniz aşk mı? İş mi? Gayrimenkul mü? Ne istiyorsanız bunun hedefi belirlenmiş. Benim sevgili yay arkadaşım aracına atlamış. Tamam ben diyor bu çizgi doğrultusunda gideceğim. Ben ancak öyle zafer yaparım. Artık benim canlanmam lazım. Amma ve lakin, sadece kendi başıma ben bu zaferi yapamayabilirim diyor yeni yılda ben bu zaferi kendi başıma yapamayabilirim çünkü bir elin nesi var iki elin sesi var demişler sevgili yay arkadaşım bu zaferi yapabilmesi için yardım isteyebilir aile büyüklerinden dost bildiği biri fark etmez arkadaşınız patronunuz komşunuz kim olursa sevgili arkadaşlarım yardım talep edebilirsiniz bu yardımın ardından gördüğünüz gibi burada yardım elleri uzandı veya bazılarınıza uzanmadı. Çünkü %100 böyle bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi geldiniz uç noktaya yeni yıl içerisinde son karar bir, bir anda ani bir karar. Ya şehir değiştireceksin ya iş değiştireceksin ya bir anda sevdiğiniz, hoşlandığınız, etkilendiğiniz birine aniden evlilik teklifi yapacaksınız. Her an her şey olabilir her an her şey olabilir sevgili yay arkadaşlarım ardından da bakın doğru yargı işte bu diyeceksiniz aldığınız karar üstüne iyi ki ben bunu yapmışım benim için en doğrusu bu diyeceksiniz böyle bir süreç sizi bekliyor sevgili yay arkadaşlarım güzel çok güzel şimdi sevgili yay arkadaşlarımı bir akşam yeni yıl akşamında bir akşamlık olan yeni yıl akşamında Piyangoda ne kadar şanslılar ne kadar şansları var var mı yok mu onun tek kartla bakacağız canlar bakayım o bir akşamda ne kadar şanslısınız piyangoda aman Allah'ım aman tanrım bu da neyin nesi böyle bir şey olabilir mi sevgili arkadaşlarım hmm, demek oluyor ki sevgili arkadaşlar tabii ki burada bırakmayacağım şimdi piyangoyu aldık e şimdi binlerce milyonlarca Sayısı bilinmiyor değil mi? Yay arkadaşlarımızın e bütün yayların da kaderi aynı değil. Tabii ki şanslı olan yaylar da var. Belli ki burada bu ikisinin geldiğine bakılırsa %70 yay arkadaşlarımın piyango mı? 2020 yılında geçerli değil. 2020 yılında son derece şanslı görüyorum ben sizleri. Sevgili yay arkadaşlarım bir akşamın açılımıdır bu. Gördüğünüz gibi ağlamakla kalp. 2020 yılında son derece şanslısınız sevgili arkadaşlarım yani o bir akşam o bir mucize zaten çıkacağı can çatlasa 4 kişiye çıkıyor değil mi canlar büyük ikramiye o çeyreklerden bakacak olursak olaya yani bunun için hazırlamaya hiç gerek yok bilmiyorum yani %70'inizde belli ki sizin çok fazla piyango şansı görülmüyor ama diğer arkadaşlarımızda ne görülüyormuş işte bu belli ki dörtlü de çıkmasa da Sevgili arkadaşlarım O dört büyük ikramiye Benim sevgili yay arkadaşıma çıkmasa da Belli ki o dördün altındakiler çıkıyor Geldi sürpriz gördünüz mü? Paraları nasıl tutuyorsunuz? Ne yapalım milyon çıkmıyorsa çıkmıyor E bize de bin çıkar canım Bu da benim ay burcum sevgili arkadaşlarım Yay benim ay burcum Aynı şey benim için de geçerli Sevgili yaylar belli ki onun biraz daha altındakileri kendinize çekme şansına sahipsiniz. Buyurun çekiyorsunuz ve sıkı sıkıda sarılacaksınız. İşte bu sürprizler sizlere doğru gelecek. Ne demişler? Akmıyor sanakma damla bari demişler, değil mi canlar? İkramiyenin sevincin gelecek olan mutluluğun küçüğü büyüğü olmaz. Gelenler gelsin. Biz kollarımızı açalım. Bakın açıyorsunuz da burada. Ne diyor meleğim? Güzellik. Sevgili yay arkadaşlarıma etrafını güzelleştir. Güzelliğin hayatının her yanına yansımasını izle. Takıma kafaya diyor. Üzme canını. Dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Yay arkadaşlarım sizler 2020 yılında zaten genel anlamda şanslısınız. Hiç merak etmeyin bir akşam için sıkmaya üzülmeye değmez. Kalbimizi yormayalım lütfen. Evet sevgili yay arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık. Şimdi sıra geldi oğlaklarımıza. Sevgili oğlak arkadaşlarımın yeni yılda şansları ne kadar veya şanslılar mı? Hmm, köklü kuruluş yapabilirler. Evet köklü kuruluş ve bir yenilenme durumları var. Ama nasıl? Çabayla bakın mikroplarla, gereksizlerle bir çaba içindeler benim sevgili dürüst oğlakçıklarım. Evet bakın akım halindesiniz, zengin ortam istiyor benim sevgili oğlak arkadaşım. Bir zengin ortamı çekme durumlarınız var ama. Gerçekten var. Sevgili arkadaşlar iş hayatınızla alakalı olabilir. Fark etmiyor. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. Gayrimenkul olabilir. Hayaliniz her neyse. Neyi kendinize çekmek istiyorsunuz? Şans olarak neyi kendinize çekmek istiyorsanız buyurun. Bir şeyler var sevgili arkadaşlarım. Sırf bunları siz kendinize çektiğiniz an artık ne istiyorsanız. Bakın ardından yenilenme geliyor. Bir şeyler gelecek size. Sizi kökleştirmek için köklü kuruluştan söz eder bu kartımız. Görüyorsunuz paraları, mutlu bir yuva camdan da paralar akıyor. Öyle farz edelim bu kartımızı. Bunlar size geldiğinde sevgili arkadaşlarım, sevgili oğlaklar ardından bir patlama. Çünkü artık yenileniyorsun. Kabuk değiştirmen lazım sevgili arkadaşım. Bunu değerlendirmen lazım. Bir şeyleri kendine çekebilirsin. Ardından da hem maddi hem manevi başarıya gideceksiniz der. Paralarda aman Allah'ım görüyorsunuz değil mi? Burada da tılsım var. Para konularında başarılı olacaksınız. İş hayatında başarılı olacaksınız. Birileri sizi sahiplenebilir. Siz de aynı şekliyle birilerini sahiplenebilirsiniz. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Ama bunun için birazcık diyor mücadele vermen lazım. Böyle bir süreç seni bekliyor diyor. Bu mücadeleyi verirsen gereksiz bunlar. Bakın siz büyüksünüz. Bu gereksiz olan mikroplar ya da düşmanlar, rakipler, her neyse sevgili arkadaşlarım değmez adı vermeye. Bu mikroplardan kurtulmak için mücadele veriyorsunuz ama siz büyüksünüz. Onlar sizin karşınızda küçükler. Mutlu ortam, köklü kuruluş, yenilenme. Zenginlik nasıl çabayla kendinizi göstereceksiniz kendinizi göstereceksiniz sevgili oğlaklar böyle bir süreç sizi bekliyor tamam durum anlaşıldı şimdi o bir akşam için yeni yıl akşamında benim sevgili oğlak arkadaşlarım piyango aldılar veya o güne daha var alacaksınız piyango da ne kadar şanslılar işte bu çok güzel harika piyangodan bir pay alabilirsin diyor oğlaklara şansınız var sevgili arkadaşlarım azize diyor ki burada ben evren bağlantılıyım evet oğlaklara da bir şeyler uzanacak ama ben bunu diyemem ki o dört büyük ikramiyeden veya bir büyük ikramiyeden çünkü şu anda bilmiyoruz neye çıkacağını büyü, tamamı çıkacak büyüğüne mi küçüğüne mi bunu bilmediğimiz için ben diyor oğlağa tam olarak açık veremem ancak bunu gösterebilirim. Evet Oğlak sana bir şeyler uzanacak. Sen sabırlı ol. Evren tam konuşmamı istemiyor. Benim gizemim var. Biraz sabırlı olursan yeni yıl akşamı sana da pastadan bir parça uzanacak, bir demet uzanacak, bir dilim bir şey uzanacak sana rahat oluyor. Yani şansınız var güzel kardeşlerim. Şansınız. Tamam mı Oğlaklar? hadi bakalım ışığını yarat diyor ışığını melek ışığını yarat diyor şansa doğru gideceksin ben belli etmiyorum sen de belli etme diyor azize düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesi yeter ki sen sağlıklı düşün ferah düşün güzel enerjileri kendine çek umutlu ol gerisini göreceksin evren sana bak neler sunacak diyor görüyorsunuz değil mi sunumu evren sana neler sunacak diyor dürüst oğlaklarıma benim hadi bakalım sevgili arkadaşlarım siz alın gerisini sonra görün buyurun imparatorcu geldi altında nane gelsin evet sevgili oğlaklar sizlerde de şans var çok güzel bir şeyler uzanacak size bir pay gelecek yani merak etmeyin şimdi sıra geldi kova arkadaşlarımıza kova arkadaşlarımız bakalım yeni yılda ne kadar şanslılar 3 kart 3 kart bakıyoruz sevgili kovalar lay lay lomdalar evet. iyi güzel harika süper bir şeyleri değiştiriyorlar <gülüyor> sevgili kova arkadaşlarım arkadaşlar de konuşurken zorlanıyorum bir türlü atlatamadım günlerde nezleği çok kötüyüm evet sevgili kovalar Zodian özgürlükçüleri özgürlükçüyüz ama bakın bandajdan bir türlü sıyrılamamışız. Bandaj bizi yılan gibi sarmış. Yani sıkıntı tabii ki herkeste olduğu gibi. Kova arkadaşlarımda da mevcut. Gördüğünüz gibi çemberin içinde sıkışmışlar. Ama şöyle de bir şey var. Dünya kartı doğru yolda olduğunuzu belirtir. Ne kadar şanslı mısınız sevgili kovalar? baya bir şansınız var hem bandajlardan sıyrılacaksınız yeni yılda 2020 yılında sevgili arkadaşlarım maddi ya da manevi sıkıntılarınız her neyse o bandajdan sıyrılıyorsun bu bir çiyanlardan kurtulacaksın bu iki dünya kartı aşık mı oldun örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım aşık mı oldun doğru kişiyi buldun der kartımız iş mi buldun İşe mi başladın, doğru iştesin, doğru yoldasın yani tek kelime doğru yolda olduğumuzun haberini verir. Belli ki 2020 yılı süreci içinde benim sevgili kova arkadaşlarım ne yaparlarsa yapsınlar ama aşk hayatında ama iş hayatında ama ev alıyorsun, araç alıyorsun, iş kuruyorsun doğru yoldasın sen doğru yolda gideceksin diyor. Sevgili kova arkadaşıma küslüklerinizde barışlar meydana gelecek. 2020 yılı sürecinde diyor sevgili kova arkadaşlarımıza. Evlilik teklifleri alabilirsin, aşk teklifleri alabilirsin, küssün barış teklifleri alabilirsin sevgili kovalar. Ardından bu seni aman Allah'ım ebedi doyuma, ebedi mutluluğa getirecek ve bundan sonrası, bundan sonrası kaderinin değiştiği andır diyor bakın aman Allah'ım sevgili yan bakışlı kupa kralı diyor ki kader değişti artık sen eski sen değilsin ebedi doyuma şansa mutluluğa doğru yolda ilerleyeceksin gidiyorsun artık kaderinin değiştiği yere gideceksin mutluluğa gideceksin çok güzel geldi sevgili kovalar Kupa kralı diyor ki kaderin değişecek böyle kalmayacaksın kova mutluluklar doyum sana gelecek diyor zaten biliyorum sevgili arkadaşlarım çünkü benim işim bu olduğu için sevgili kovalar çok şanslılar 2020 yılında hem maddi alanda çok şanslı olacaksınız size samimi söylüyorum hem de manevi alanda aman Allah'ım yok böyle bir şey Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım silindi ama kader belki de onu benim orada anlatmamı istemedi yıllıkları çektim yıllıklar silindi yok böyle bir şey o kadar üzüldüm ki yıllık kahveleri çektim 2020 yıllık kahvelerde sizlere samimiyetimle söylüyorum muaz, mucize geldi adeta ya kovaya bir de burcun birine daha geldi o burcu şu anda hatırlayamıyorum. 12 tane kahve videosu silindi. Silindi gitti. Yazık. Tekrar bir daha çekeceğim. Ama onu tabii artık Ocak ayında yüklemek durumundayım. Yok böyle bir şey ya. Mucize adeta. Hem maddi alanda hem manevi alanda. Sizlere samimiyetimle söylüyorum. Ben de bir kovayım. Sevgili arkadaşlarım. Muazzam geldi sizlerin falı. Benim falım. Siz ben fark etmiyor. 2020 bizim yılımız bundan hiç kuşkunuz olmasın böyle bir şey yok ya yazık o kadar üzüldüm ki yani o burcu gerçekten o kahveyi görmenizi isterdim bir de burçlardan birine bir mucize geldi ne yapalım kısmet değilmiş silindi gitti artık tekrar çekeceğiz onlarda tabii. tabi farklı türlü çıkacaklar canlar lafı da uzattık yapacak bir şey yok şimdi buradan çıktı da öyle söylüyorum bu Evet, gizem var. Evren tarafından güzellikler geliyor. Sevgili kovalar, muazzam şans var. Şimdi, tabii 2020'nin şansı başka, bir akşamın şansı başka. Piyango şansı çok başka, değil mi canlar? Sevgili kova arkadaşlarımız, tamam 2020'nin genelinde şanslılar. Hem maddi, hem manevi, her yönden şanslılar. Fakat piyangoda şans var mı o? Bir gece başka bir şey. Şöyle bir bakalım... Hmm mücadele etmen lazım, arayışa geçmen lazım, oturma oturduğun yerde kalk diyor, gidebilme şansın varsa büyük şehirlere git, farklı şehirlere, farklı semtlere git, sadece bulunduğun yerdeki bayiyle yetinme diyor, bazı burçlarımıza da geldi az önce bu, aynen savaş diyor, o şansı, o piyangoyu kendine çekmek için kalk bir an önce oturma masada diyor bana da söylüyor aynı şeyi. Vallahi yapmadım daha ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Arayışa geç al alabildiğin kadar al ancak böyle şansı kendine çekersin diyor. Yani buradaki açılım benim sevgili kova arkadaşlarıma bunu öneriyor. Belli ki durmamak lazım değil mi sevgili arkadaşlar? Hadi bayi kuyruklarına ne diyeyim bilmiyorum. Ancak ararsan çekersin kendine diyor. Arayışa geç. İyi öyle olsun bakalım. Dünyana ışık ver diyor melek. Melekler ve melek dünyana ışık ver. Aman Allah'ım. Etrafındaki her şeye, herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin de dünyana yansıyacakmış sevgili kova arkadaşım. Çok güzel. Muazzam şanslısınız güzeller. Lütfen. Kalkın yerinizden gidebildiğiniz kadar gidin. Bilet aramaya gidin. Bir şeyler aramaya gidin ve şansları kendinize çekin. Zodya'nın özgürlükçüler ondan sonra zafer gelsin. Şimdi son burcumuz olan balık arkadaşlarımıza geçiyoruz. Kovamızı hallettik. Sevgili balıklarımız ne kadar şanslı. Onlar da tahriplerden arınmak istiyorlar. Çok çektiler. Ama şöyle bir şey var. Sevgili balık arkadaşlarım. Ah benim balıkçıklarım. 2019'da Tabi daha bitmedi. 2019'u bitirmedik. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 gün var sanırım. 9 gün mü? Öyle bir şey olsa gerek sevgili balıklar. 2019 yılı sizler için şanslıydı. Şimdi Allah için geçtiğimiz yıl yapmış olduğum yıllık açılımdan biliyorum en şanslı sizdiniz. Sizdiniz özellikle de maddi alanda şanslı sizlerdiniz. İnşallah benim sevgili balık arkadaşlarım bunu değerlendirmişlerdir. Tabi sizler şanslıydınız derken hani bu milyar, milyarları milyonları kendinize çekeceksiniz anlamında da söylemiyorum. Ya en azından bir akım vardı sevgili arkadaşlar. Aç açık kalmadınız. Bir şekilde cüzdanınıza bir bereket yağdı yani. Bir şekilde bir şeyler yağdı. Bir elden girdi. inşallah diğer elden çıkıp gitmemiştir diyorum sevgili balık arkadaşlarım için. 2020'ye gelince 2020'de bakın kötü gelmedi. Güzel. Ben burada şu anda aşk açılımı yapmıyorum. Şans açılımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi sanırım 2019 yılı benim sevgili balık arkadaşlarıma iyi gelmiş olsa gerek ki bir şeyleri geride bırakmışlar. Savaştan arınmış. Tahripleri geride bırakmış. Artık dinlenmek istiyor ceketini veya çantasını omzuna atmış. Kılıçla bizim bağlantımız yok. Atarız bunları omzumuza. Nerede kaldı o eski ben diyor sevgili balık arkadaşım. Yine söyleyeceksiniz. 2020 yılı sürecinde biraz sorgulama yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Geriye bakış yapabilirsiniz. 2019 yılında elime geçen fırsatları, elime geçen şansları ben acaba değerlendirebildim mi veya değerlendirdim mi gibi kendinizi sorgulayabilirsiniz içsel olarak. Hesaplaşma yapabilirsiniz. Dikkatli olabilirsiniz. 2020 yılında yine akımınız olacak görüyorsunuz paraları. Tılsımlar paradır sevgili balıklar. Geçmişi düşün. 2020 yılı sürecinde geçmişe bakış yap. Geçmişi düşün diyor şu an buradaki açılım balık arkadaşıma. Aslında senin şansın var. 2020 yılında şanslısın. Ama önce geçmişi bir düşün. Geçmişte yoluna çıkan fırsatları teptin mi? Görebildin mi? İyi değerlendirebildin mi? Ne yaptın? önce bir geçmişi gözden geçir hatalı mısın değil misin bunların değerlendirmesini yap ardından öyle ya da böyle eline geçenler görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım akımı dikkatli olacaksın geçmişi düşünerek dikkatli hareket edersen şu akımı tam ama aşk hayatınız ama iş hayatınız arkadaşlar hiç fark etmiyor ben burada şans açılımınızı yapıyorum dikkatli hareket edersen birazcık geçmişi örnek alacaksın geçmişi düşünüp dikkatli hareket ettiğinde planlı programla hareket edersen hem mutlu aşka hem mutlu zengin ortamına balık ulaşacaksın diyor bakın kötü bir kart gelmemiştir sevgili balık arkadaşlarım zenginlikse zenginlik zenginlikten söz eder kartımız mutlu aşktan söz eder yani anlamları var bunların geçmişi düşün gözden geçir geçmişteki yaptığın hataları yapma eline geçeni savurdun öyle farz edelim veya yoluna kısmet çıktı da hiç ilgilenmedin taviz vermedin sevgili balık arkadaşım onu da öyle farz edelim göz önünde bulundur dikkatli ol yoluna çıkan fırsatları kaçırma planlı programlı aklı başında ileriye vadeli adımlar atarsan dikkatli olursan mutlu bir gelecek seni bekleyecekmiş Mutlu bir 2020 yılı seni bekleyecekmiş sevgili balık arkadaşım. Çok güzel, harika, güzel geldi. Çok güzel. Şimdi o bir akşamda biliyorsunuz yeni yıl akşamında benim sevgili, çok güzel geldi. Sabırla güç oluşturacaksın. Sabır, sabır, geçmişi düşün, sabret. Ondan sonra gelecek zengin ortam, mutlu aşk. Yeni yıl akşamında o bir akşamda biliyorsunuz piyango akşamı sevgili arkadaşlarım sevgili narin balıklarım sizlerin bu piyangoda ne kadar şansınız var şöyle bir bakalım mı tek bir kartla sevgili balıklarımıza aa çok güzel harika yardımlar göreceksiniz bir şeyler elinizden tutacak aman Allah'ım yardım görmekten söz eder kartımız bir şeyler el uzatacak size yani Şansınız var. Ah benim sevgili balıklarım. Hiç durmayın. Siz de aynı şekliyle sadece evinizin yakınındaki bayi'den değil. Lütfen gidebilme şansınız varsa farklı şehirler, farklı semtler lütfen gidin. Ben gitmedim ama siz gidin sevgili arkadaşlarım. Hiç durmayın. Yardım göreceksiniz. Maddiyat elinizden tutacak, evren elinizden tutacak güzel kardeşlerim. Çok güzel. Tebrikler. Şansınız var. Hadi bakalım önderlik et diyor meleğim sevgili balık arkadaşlarıma önderlik önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakilere yol göster sevgili balık hadi bakalım evet sevgili koç burcundan aldım balık burcuna kadar tüm burçlarımız ne kadar şanslılar kimler ne kadar şanslı açılımını tamamladık sevgili arkadaşlarım efendim bu açılımımızı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliği bekliyorum buraya da bekliyorum sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalında ben sadece çay bakmayacağım youtube'da bir ilk olan açılımla yeni yılda karşınızda olacağım sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum sevgilerim saygılarımı sunuyorum her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun kocaman öpüyorum hadi bay bol şanslar diliyorum sizlere güzel insanlar